Hayatımız Arapça YouTube kanalında eğitici ve karakter inşa edici hikayelerin çocuk hikayelerini okumaya devam ediyoruz. Bugünkü bölümde sahat hibetü ıhterisi <gülüyor> hibet seslendi. Dikkatli ol. Yakala. وسأح الطفل صغير طفل صغير وسأح طفل صغير توقفي توقفي دور دور توقفي توقفي دور دور لكن مها فقط مها لكن مها كانت تنظر باقيردو إلى الطبق الطائري وجان داير في الهواء havadaki uçan daireye bakıyordu. Ve lam teltefet ve görmedi, bakmadı neha iyi şahsın. Herhangi bir şahs yönünde, herhangi bir kişi, herhangi bir şey yönüne olduğu tarafa bakmadı. Yani bir başka diğer şahsın bulunduğu tarafına ne bakmadı. Mevcudun ala şati. Mevcudun bulunan ala şati. I. Sahilde bulunan bir başka şahsa bakmadan. Kene tıflü çocuk idi. Yebni kalaten, kale bina diyordu, kale yapıyordu. Bene yebni, sagîraten, küçük bir kale yapıyordu. Minerrimeli, kumlardan, nerede? Alaşşatii, sahilde kumlardan küçük bir kale yapıyordu. Neyi? Çocuk. Bakın koşuyor. Tabi sağına soluna kimseye bakmadan yakalamak için. İrtatamet <gülüyor> çarptı. Mehe bi kal'ati sabiye, çocuğun kalesine as-sagiri küçük çocuğun kalesine er-remniyeti yani küçük çocuğun kumdan kalesine ne yaptı? Mehe çarptı. Sahab mehe. Mehe bağırdı. Haykırdı. La, la. Hayır, hayır. Beyneme tenharul kala. Yani kala yıkıldı. Dış esnasında yıkıldığı zaman hani çarptı ya ama Maalesef farkında olmadan bir çarpma bu. Onun için ne yaptı? Haykırdı. Hayır, hayır. Vehibetü vehibe rehibeni yaptı eee finnahiyate ohra. Diğer bir yönde la tecid du bulmadı ma taquluhu diyeceği bir şey bulmadı. Ya yani söyleyecek bir şey bulamadı. Yine dehşeti dehşetten dehşetten herhangi bir söyleyecek şey bulamadı. Vahibetu fi'n-nahiyetel ukhra. Min nahiyetel ukhra, nahiyen taraf, diğer yön taraftaydı, diğer yöndeydi. İşte başka bir tav. Le tecidu ma taqulu hu min dehşeti. Nazret meha, meha baktı ile sabi çocuğa baktı. Vermem tamam. Varmem tamam. Varmem tamam. Varmem tamam. ne tamam. Varmem tamam. Varmem tamam. Varmem tamam. çocuğu çocuk da kale yapıyor deniz kenarında tamam. Varmem tamam. Varmem tamam. Varmem tamam küçük çocuk ağlamaya başladı ağlamaya başladı akhaze eshabi's-sagir yebki ve kana kana kad bina etmişti yapmıştı el kalate kaleyi fir ramali kumlarda bi juhdin kebirin büyük bir gayretle ya kumlarda çocuk ne yapmıştı kaleyi bir bir gayretle yapmıştı munzu ba'dı'l wakti yani bir vakit tembeli bir zamandan beri ya belli bir zaman harcayarak munzuden den'den ba'dı bazı ya epey bir vakit temberi ne yapmıştı? Büyük bir gayretle, büyük bir enerji sarf ederek kaleyi yapmıştı kumlardan. Lakin ne? Küllel cühdi ne yaptı? Külle cühdi lakin tüm emekleri kadda'at kadda'at kayboldu. Da'a yadiyo evet kaybolmak. Ama validetühü fakat annesi elleti öyle ki kanet idi olan annesi ta'khuzu hamama şemsin bil qurbi minhu hamama şemsin güneş banyosu diyor ki yakınında onun yakınında güneş banyosu alan yapan annesini gelince fakat nazarat ile Maha'ya maha baktı nasıl bir gadabin, öfkeyle baktı. Güneş İspanyol Yapan annesi de ona ne yaptı? Öfkeyle baktı. Şearat Maha, Maha hissetti bir taatufi ve şefakati ala tıflı. Meha çocuğa karşı bir şefkat ve acıma hissi hissetti. Yani çocuk büyük bir emek ve zaman harcayarak kumlardan bir kale, kale yapmış ve bilmeden tabi yıkınca kalesini ona karşı bir şefkat ve acı ne yaptı hissetti. Edraket, annenin hissetti onun sahihat, öfkelendiğini, kalgatı hırmniyete, dune an tacsuda. Evet, edraket, annenin sahihat kalgatı hırmniyete dune an tacsuda. Yani kasıttı olmaksızın bilerek bir şey olmaksızın ne yaptı kalesi ni kum kalesini yıkması öfke yani suçlu olduğunu hissetti. Lem tekun tenmi o niyeti yoktu herhangi bir amacı yoktu entadırruhu ona zarar verme gibi bir niyeti yoktu bir ayi zararı herhangi bir zararla herhangi bir şekilde ona zarar verme gibi bir düşüncesi yoktu ve lem ve bilmiyordu keyfe yumkinuha nasıl kendisine mümkün olur musaadetehu ona ya, nasıl yardım edeceğini de ne yapmıyordu bilmiyordu. Yani sehikkat kâle a'te hurrem niyete en taksun. ya kum kalesini evet e, herhangi bir kastı, herhangi bir niyeti, bir bilinçli hareketi olmadan, olmaksızın yıktığını öfkesi, yıkmanın öfkesi fakat kendisi diyor öyle bir zarar verme, herhangi bir şekilde zarar verme gibi bir niyeti nedir? Yoktu. Kâlet <gülüyor> mehelit tıflî meha çocuğa dedi ki ene asifetün dedi ki ben üzgünüm ben üzgünüm, özür dilerim ve talabet ve ondan istedi Ay, yetkou, yetkofa, gönül bıktığı Ağlamasını, ağlamayı bırakmasını durdurması, yani ağlamaklı halini artık yeter aladın. Özür dilerim, ben üzgünüm dedi. Ve akkred ve akkredle he, ve ona teminat verdi, söz verdi. اَنَّهَ سَوْفَ تَبْنِ قَلْعَةً هَوْ مِنْ جَد۪يدٍ kalesini yeniden kurma sözü de verdi ve له, ve ona dedi ki heyya lene heyya linebni kal'aten ukhra. haydi bir başka kale yapalım ve başladı bakın heyya teşvik edat ve bedaet Başladı. ay de ona yardım etmeye başladı fibine kalati Kale yapımından merreten Ohra ikinci kez yani bir Kale yapımı bina etmesini içinde ona ne yapmaya başladı yardım etmeye başladı bu ip çocuk Semat çocuk tebesümeti ova detüü Kezalike anil emri ve annesi de bu işten yani öfkeden vazgeçti Maha ve sâmehatt meha ve Maha'yı affetti ve nazarat ve baktı nehvahume o ikisi yani meha ve çocuğu e, yönünde baktı nasıl baktı fî merahim bir mutlulukla baktı huzurla baktı ve lennaha çünkü meha ne yaptı kadia terafet bi hataihe. çünkü hatasını idrak etti itiraf etti yani ben üzgünüm dedi hata ile yaptım ve inne ummu ummat tifli an çocuğun annesi muhakkaki kad acabet e hoşuna gitti bihe كثيرا şüphe yok ki bu durum çocuğun annesinin çoğu koşuna gitti çocuklara yani hem özür dedi özr üzüntüsünü sundu ve çocuğa dedi ki haydi kaleyi yeniden yapalım yani yıktığı şeyi tamir etme sözü el hikmetu buradaki hikmet قَدْ تَفْعَلُ شَيْئًا bazen bir şey yaparsın غَيْرَ مَقْبُولِنْ uygun olmayan hoş olmayan bir şey bil musada fethi tesadüfen ve dune kastin ve kasıt olmaksızın اِذَا قُلْتَ eğer dersen اَنَا اَسِفٌ ben üzgünüm inne هَذَا يُظْهِرُونَ bu gö gösterir. Bu durum gösterir. Enneke la taksidu hâde. Yani senin bu yaptığın şeyi kastetmediğini, planlamadığını, kazara yaptığını gösterir. Hani hoşa gitmeyen, kabul görmeyen bir şey yapıyorsun. Ama sonra farkına varıyorsun. Diyorsun ki ene asifun. Ene asifun. Demek ki sevgili arkadaşlar burada yapacağımız şey nedir? Çoğu zaman veya arada sırada farkına varmadan başkasına zarar verecek olursak ya da huzurunu kaçıracak olursak ya da canlarını sıkacak olursak Ene asifun sihirli sözcüğünü ihmal etmeyelim. Ene asifun ben üzgünüm. Yani ben bunu bilerek yapmadım, hakkımızla helallik diliyorum, özür diliyorum, hoşgörü anlayış bekliyorum, değil. Ama en önemlisi de yıktığımızı yapma, sadece affetme talebi değil, yaptığımız zararı onarma, telafi etme. Bir sonraki videoda buluşmak üzere sevgili arkadaşlar. Hepinize ne diyelim? Hoşça kalın diyoruz. Videomuzu kanalımıza da abone olmayı unutmuyorsanız. E mi?